Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şubat 2020 astroloji gündemini değerlendireceğiz birlikte. Ve her ay olduğu gibi biliyorsunuz bu ayda zaten bir yeni ay ve dolunay yaşayacağız. Ancak yükselen ikizler burçları için özellikle Şubat ayının oldukça önemli bir ay olduğunu belirtmek isterim. Neden? Çünkü Şubat ayı Koç ve Balık Burcu'nun e, hakim olduğu bir ay. Dolayısıyla sizin haritanızda tepe noktası oldukça aktif bir biçimde çalışıyor. Eğer bir yükselen ikizlerseniz e, veya yükselen ikizler miyim sorusunu soruyorsanız kendinize yükselen boğa mıyım, yükselen ikizler miyim yoksa yükselen yengeç miyim arasında kaldıysanız doğum saatiniz açısından şöyle bir tüyo verebilirim sizlere. Genelde hayatınızın 20 Şubat sonrası noktalarında kritik döngüler yaşıyorsanız, kariyerinizle, geleceğinizle alakalı olumlu ya da olumsuz manada bir takım kırılma noktaları deneyimliyorsanız her sene büyük ihtimalle yükselen ikizlersiniz. Ee, tabii ki diğer birçok paradigma mevcut ancak böyle bir basit bir tiyo vereyim sizlere. Çünkü balık burcu haritanızda tepe noktanızı temsil ediyor sevgili ikizler. Evet 9 Şubat tarihinde 20 derece aslan burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay e, sabit bu burçta ve sizin haritanızda 3. evinizde meydana gelecek. 3. evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber. Aslında üçüncü evin kapsamı çok geniştir. Belki kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde bir takım durumlar meydana gelebilir. Ve sizin burada karar rolü, karar faktörü oynamanız gerekir. Yani sizin burada bir şekilde duruma el atmanız gerekebilir aslında en doğru ifadeyle. Bunun yanı sıra belki bir sözleşmeniz, bir anlaşmanız vardı. Devam eden bir süreç vardı. Bununla alakalı bir tamamlanma evresi olabilir. Belki proje bazlı veya sözleşme bazlı çalıştığınız bir iş vardı. Ve bunun tamamlanması gibi bir durum ortaya de çıkabilir. E bununla beraber Aynı zamanda belki aracınızı satmaya karar verebilirsiniz. Belki yeni bir araç almak için, model yükseltmek için veya gerçekten ihtiyacınız olmadığı veya paraya ihtiyacınız olduğu için aracınızı satmaya karar verebilirsiniz. Veya bir seyahate çıkar veya bir eğitim alırsanız bunun akabinde hayatınızla ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Bu gibi değişimler söz konusu olacaktı. Bir eğitimin sonlanması da aynı zamanda mümkün bu süreç içerisinde, bu dolunay esnasında. E, bu ayın e, önemli bir gündemi 17 Şubatla 10 Mart arasında 13 derece balık burcundan 28 derece kova burcuna kadar devam edecek olan bir Merkür retrosu deneyimleyecek olmamız. Aslında e, bu noktada e, yükselen ikizlerin bu noktada biraz şanssız olduğunu bu ay için söyleyebilirim. Neden? Çünkü güneş tam tepe noktanıza geçecekken, belki kariyerinizle ilgili önemli durumlar yaşayacakken orada bir merkürün retroda bulunması, ben de bir yükselen ikizler olarak söylüyorum, biraz işleri yavaşlatacak ve bir şekilde yeni adımlar atmak yerine geçmişteki şeyleri temizlemekle uğraşacağız. Belki bu daha iyi olabilir bilemiyoruz. Ee, ancak yine de tabii ki e, bu Merkür Retrosu sizi doğrudan etkileyecek. Çünkü siz değişken bir burçsunuz ve Balık Burcu'nda değişken bir burçta meydana gelecek bu Merkür Retrosu ve biliyorsunuz ki sizin yönetici gezegeniniz Merkür ve Balık Burcu'nda zararlı çalışıyor. Dolayısıyla nereden <gülüyor> baksak e, zarar gibi gözüküyor aslında ama öyle de değil. Neden öyle değil? Çünkü e, demek ki Bizim hayatımızda böyle bir temizlik, böyle bir arınma süreci deneyimlememiz gerekiyor. 13 derece balık burcunda başlayan Merkür Retrosu ile beraber kariyer hayatınız, geleceğiniz, babanız, annenizle olan ilişkileriniz, ebeveynleriniz, üstleriniz, patronlarla olan ilişkilerinizi yeniden bir masaya yatırmak, yeniden bir değerlendirmek durumunda kalabilirsiniz. Ben e, yaptığım işten memnun muyum? Uzun süredir iş değişikliği düşünen, kariyer ile alakalı kararsızlıklar yaşayan bir ikizler burcuysanız ki Neptün burada zaten zaman zaman algılarınızı dağıtmakta. Neptün balık burcu transiti sırasında ben de kariyerimle ilgili değişimler yaşadım. Dolayısıyla bu noktada merkür gerilemesi bize bir dur ve düşün. Hareket halinde olmayı bırak. Bakalım doğru yolda mısın? Bunu mu istiyorsun? Veya bunu istiyorsan yapman gereken bir takım şeyler var. Önce bunları tamamla. Şeklinde bazı ufak uyarılar yapacak. Bu noktada eğer aklımızda daha evvelden olmayan bir kariyer girişimi... Bir plan proje varsa yani bu süreçte yeni bir işe başlamak eğer aklımıza daha evvelden düşündüğümüz ve planladığımız bir konu değilse evlilik yapmak geleceğimizle ünvanımızla toplum önündeki statümüzü değiştirecek önemli bir değişiklik yapmak oldukça sıkıntılı olacaktır. Çünkü şartlar bizim öngördüğümüz şekilde olmayabilir balık burcu bu noktada bizi biraz yanıltabilir havayı biraz puslandırabilir bu noktada dikkatli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. 20 Şubat sonrası Güneş balık burcuna geçiyor bu aslında iyi bir haber Güneş 10 evimize geçecek Dolayısıyla e, kariyerimizle alakalı belki güçlü birinden destek görebiliriz ve bunu bu noktaya aydınlatmak adına bazı olaylar gelişebilir belki babamızla bir problemimiz var belki e, Patronumuzla bir problemimiz var, belki devletle problemimiz var. Bunları çözmek adına bir fırsat yakalayabiliriz Şubat ayının son haftasında. Merkür de bu noktada retro büyük ihtimalle bu geçmişte yaşamış olduğumuz bir sıkıntıyla alakalı olacaktır. Ve e, özellikle 21 Şubat sonrasında süreci daha iyi toparlamak e, mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Mars'ın e, 20 Şubat sonrası Oğlak Burcu'na geçişi söz konusu. Mars Oğlak Burcu'na Geçiş yaptıktan sonra sizin haritanızda 8. ev konuları hareketlenmeye başlayacak yani ödemeler, bütçe, kredi dengesi, alacak verecek, krizli durumlar, belki bir ameliyat durum ortaya çıkabilir sevgili ikizler. Ee, belki aniden bir kronik bir rahatsızlığınız ortaya çıkar ve hemen apar topar ameliyata gidiş yapabilirsiniz. Ne bileyim belki geçmişle alakalı bir travma tekrar gün yüzüne çıkabilir bunu çözmek durumunda kalabilirsiniz. Gibi gibi 8. ev konuları oldukça e, hızlı biçimde ilerler. Belki eşinizin maddi durumuyla alakalı önemli bir girişim olur. Belki de bir miras konusu çözümlenebilir veya alacak verecek konusu. Bu noktada e, sizin hemen bütçeyle alakalı bir değişim yapmak gibi bir gayretiniz olacaktır ancak. Ee, özellikle Şubat ayının son haftasında Mars'ın güney ay düğümü ile oğlak Burcu'nda kavuşumu ve tam karşısında kuzey ay düğümünün bulunmasıyla yani 2 ve 8. ev haksanızda karmik etkilerin yoğunlaşmasıyla beraber durum e, pek de istediğiniz şekilde ilerlemeyebilir. Ne anlatmaya çalışıyorum? Belki bir, bir yerden beklediğiniz bir para vardı. Belki eşinizden beklediğiniz bir destek vardı. Bunlar istediğiniz şekilde gelemedi ve sizde bir öfke patlaması şeklinde kendini göstermiş olabilir. Mart 8. evde aynı zamanda hani psikolojik olarak böyle sinir krizi durumda. E Tarzında şeyleri de ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Yani hep mi ben karşılayacağım? Hep mi ben bunu yapacağım? Gibi bir baskı hissedebilirsiniz. Üzerinizde bu süreç içerisinde. Bu tabi karmik etkilerin yoğunlaştığı bir enerji. Ve bu noktada 8. ev konularına yapabilecek çok bir şey yok. Özellikle evde yaz aylarına kadar bir şekilde kendi yağımızda kavrulmak durumundayız. Başkalarından beklediğimiz destekler genelde bize köstek olarak gelebilir. Buna karşı aşırı tepki göstermekte hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımıza zarar verebilir. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. 23 Şubat günü ise balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay balık burcunun 4 derecesinde. Yine sizin haritanızda tam tepe noktasında 10. evde meydana geliyor. Tabi 4 derecede olduğu için haritanızı e, teyit etmenizi tavsiye ederim. E, belki 9. evinizde de meydana geliyor olabilir bu yeni ay. E, ilk dereceler ve son dereceler için e, her zaman haritanızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer böyleyse e, bir sonraki veya bir önceki burç yorumlarını da dinlemeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Mesela sadece yeni ay kısmını dinleyebilirsiniz. Yeni ay sizin hitap etmiyorsa bu noktada. Evet, 23 Şubat'ta balık burcunda bir yeni ay var. Halihazırda balık burcunda Güneş'in bulunması ve halihazırda Ay'ın orada olması ve aynı zamanda retro bir Merkür'ün balık burcunda tepe noktasında olması Gördüğünüz gibi 4 e, gezegenin e, tam tepe noktasında bulunmasıyla beraber haritanızın geleceğinizle alakalı önemli bir Karar sürecinde olduğunuzu, Merkür Retrosu'na rağmen böyle bir süreç içerisinde olduğunuzu göstermekte. Dolayısıyla bir yandan geçmişte yaptığınız hatalar, bir yandan tamamlanması gereken işler, bir yandan önünüzde sizi bekleyen konular, bütün bu durum değerlendirmelerini aynı potada eritip bir karar vereceğiniz yeni ay olacaktır. Bu 23 Şubat'ta meydana gelen yeni ay. Dolayısıyla... Aslında Merkür Retro olsa dahi bu ay bir karar vermeniz gerekecek sevgili ikizler. Çünkü kariyerinizle alakalı bir şeyler ters gitmekte. Belki aynı anda birkaç işi yapıyorsunuz. Belki bir işi bıraktınız. Farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsunuz. Ama bunlar için e, olaylar sadece plan ve proje aşamasında kalmış olabilir. E, bir şekilde atelet halinde olabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bu yeni ay ile beraber nereden başlayacağınızı bileceğiniz ve bu yönde harekete geçeceğiniz bir durum ortaya çıkacaktır. Evet Şubat ayına dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sevgili ikizler. Her birinize mutlu, huzurlu bir Şubat ayı diliyorum. Şubat ayının oldukça kritik olacağını düşünüyorum sizin adınıza. Eğer Şubat ayında yaşadığınız gelişmeler varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız attığım videolardan hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyenler Instagram. hesabımdan Takip edip bana DM yoluyla ulaşabilirler. Mutlu bir Şubat olsun. Hoşçakalın.